Merhaba sevgili oğlak burçları ve yükselen burcu oğlak olanlar, Aralık 2021 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, 2020 yılından beridir bir dönüşüm süreci içerisindesiniz. 2021 senesini nispeten daha sakin geçmiş olsa da, 2022 senesinde ciddi şanslar ve fırsatlar elde edeceğinizin müjdesini vererek başlamak istiyorum. 2022 yorumlarında zaten bahsetmiştim. Oynatma listelerinden eğer dinlemediyseniz mutlaka yıllık yorumlarınızı da dinlemenizi tavsiye ediyorum. Geçtiğimiz ay Boğa Burcu'nda bir ay tutulması yaşadık. Bu tutulmayla beraber özellikle 2022 senesinde Akrep ve Boğa hattının etkilerini artık yavaş yavaş hissetmeye başladık. Boğa Burcu sizin haritanızın 5. evini sembolize ediyor. Dolayısıyla aşk hayatınız... Çocuklarınız heyecan duyduğunuz konularla ilintili bir takım gündemler aslında bu aksıda tetikleniyor olacak. yaratıcılığınızı ön plana çıkarmak, bunun yanı sıra sizi mutlu eden lüks şeylere vakit ayırmak da yine bu süreçte sanki gündeminiz olacak ve birçok oğlak Burcu için yeni aşk gündemleri de sanki söz konusu gibi gözükmekte. Evet, Aralık ayı yorumlarına geçmeden önce kanalımla henüz karşılaşan veya abone olma fırsatı bulmamış arkadaşlar varsa abone olarak destek olurlarsa çok sevinirim. Ve aynı zamanda aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Evet, hemen 1 Aralık tarihiyle başlıyoruz. Bir Aralık'ta Neptün retrosu bitiyor. 20 derece balık burcunda Neptün düz başlıyor olacak. E, Neptün retrosunun bitmesiyle beraber tabi e, uzun zamandır aslında Neptün balık burcunda ve üçüncü evinizde özellikle zaman zaman mental olarak sizi zorluyor olabilir e, hayalperest bir tavır içerisinde olabilirsiniz daha çok konuşmalarınız kendinizi ifade ediş tarzınızla alakalı bazen çok güzel e, tasarımlar ortaya koysanız da bazen çok ciddi kafa karışıkları yaşadığınız veya kendinizi net bir şekilde ifade edemediğinizi düşündüğünüz süreçlerde söz konusu gibi gözükmekte Geçtiğimiz aylarda özellikle geçtiğimiz 5 aylık bir dönemde belki zihinsel olarak çok yorgun, karışık hissetmiş olabilirsiniz. Bazı iletişim hataları, aksaklıkları da yaşamış olabilirsiniz. Ancak 1 Aralık'ta Neptün retrosunun bitmesiyle beraber süreç biraz daha lehinize işlemeye başlıyor. Neyi hayal ediyorsanız, neyi tasarlıyorsanız bunu daha doğru bir şekilde hayatınıza çekebilme potansiyeliniz yükselecek gibi gözüküyor sevgili oğlak burçlarım. 4 Aralık tarihine geldiğimizde yay burcunun 12 derecesinde bir güneş tutulması yaşanacak. Bu tutulma artık ikizler ve yay aksının son tutulması olacak arkadaşlar. Yani bir buçuk yıllık bir döngüyü kapatıyoruz ve yeni başlangıçlara adım atıyoruz. İkizler ve yay hattı sizin haritanızda 12. ve 6. ev aksını hareketlendirdi. Belki bir inziva dönemi yaşadınız. Belki sağlıkla alakalı zaman zaman problemler yaşadınız, hayatınızda bir rutin kurmak, bir düzen kurmakla ilintili gündemleriniz söz konusu oldu. Belki birçoğunuz iş hayatınıza dair bazı değişimler yaşamış da olabilirsiniz. Burada bu tutulmayla beraber 12. evinizde meydana geleceği için içsel bir farkındalık, gizli bir konunun açığa çıkması, içinizdeki gücü keşfetmeniz. Bazı kararlar almanız, bazı somut adımlar atabilecek yeni gündemleri hayatınıza çekmeniz gibi durumlar söz konusu gibi gözüküyor açıkçası. Bu tutulmayla beraber güçlü bir tutulma, güçlü başlangıçlarımızı da tetikliyor olacak. 7 Aralık tarihinde Merkür-Neptün karesi kesinleşiyor. Bu kare görünümle beraber iletişimde bazı yanlış anlaşılmalar, bazı belirsizlikler hakim olacak gibi gözükmekte. Bu etki 3. eviniz 12. evinizde meydana geldiği için özellikle bir takım konuları yanlış anlayabilirsiniz sevgili oğlak burçları. Ee, bazı aldığınız duyumlar sizden e, saklanan bir takım konuları açığa çıkarabilir ancak burada alacağınız duyumlara dair e, netlik de çok fazla söz konusu değil. Sizden saklanan bir takım konular ortaya çıkabilir, açığa çıkabilir gibi de gözüküyor baktığımızda. Burada biraz daha zihninizin karışık olacağını, ne tarafa doğru ilerlemeniz gerektiğini çok da tahir edemeyeceğinizi söylesek herhalde çok da yanlış olmayacaktır. 11 Aralık tarihinde Venüs Plüto kavuşuyor 25 derece oğlak burcunda yani sizin burcunuzda. Özellikle yükselen dereceniz son derecelere yakınsa bu güçlü kavuşumu gerçekten çok net bir şekilde hissediyor olacaksınız. Bu kavuşumla beraber özellikle hayatınızda büyük bir atılımda bulunmanız, büyük bir girişimde bulunmanız, e, burada aşka dair, hayattaki şansınıza dair, daha güçlü olabilmek için, e, daha net bir duruş sergileyebilmek adına sanki potansiyelinizi artık ortaya koymaya başlıyorsunuz. 13 Aralık tarihinde Mars yay burcuna geçiyor. Mars'ın akrep burcundan çıkıp yay burcuna yerleşimiyle beraber e, biraz... E, Özellikle depresif bir ruh haline bürünebilirsiniz. Çünkü 12. ev bizim kontrol edemediğimiz bir alandır. Ve Mars gibi bir enerjinin 12. eve sıkışmış olması özellikle fiziksel olarak kendinizi çok rahat bir şekilde ifade edemeyeceğinizi ve bazı duygularınızı belki öfkenizi bastıracağınızı ifade ediyor. Burada Mars'ın yay burcu geçişiyle beraber... Bazı korkularınız, bilinçaltınız açığa çıkabilir rüyalar yoluyla, bazı karşılaşmalar yoluyla. Kendi kendinize kızabilirsiniz, öfkenizi içinize bastırabilirsiniz. Bazen uyku problemleri yaşayabilirsiniz. Ancak kendi potansiyelinizi açığa çıkarıp artık önünüzdeki süreçte ilerleyebilmek adına da aslında güzel bir transettir. Yani neye kızıyorsunuz, hangi duygu sizi rahatsız ediyor, kendinizle kavganız nerede başlıyor ve bitiyor. bunlarla ilişkin aslında soruların cevabını da rahat bir şekilde alabileceğinizi bu transit oyuncağı gözlemleyeceksiniz. 13 Aralık tarihinde Merkür-Oğlak Burcu transiti başlayacak. Merkür'ün burcunuza geçmesiyle beraber iletişim konularında kendinizi ifade etmek noktasında daha doğru bir yüzyılıp benimseyeceksiniz. İnsanlar sizin sözünüzü daha çok dinleyecek, daha çok fikirlerinize ihtiyaç duyulacak ve itibar edilecek gibi gözüküyor. Ve aslında daha aklı selim kararlar alma noktasında da iyi bir pozisyonda olacak gibisiniz. 15 Aralık tarihine geldiğimizde Mars güney ay düğümü kavuşacak yay burcunda ve dolayısıyla İkizler burcundaki kuzey ay düğümü de Mars'ın karşıtlık yapacağını görüyoruz. Burada Mars güney Aydımının 12. ayınızda kavuşumu kontrol dışı kadersel bir olay yaşayacağınızı gösteriyor sevgili oğlak burçlarım. Belki bir korkunuzdan, bir kaygınızdan, bir yargınızdan arınmanız gerekiyor. Özellikle Mars burada güney ile kavuşumla beraber bazı duygularınızı tetikleyecek. Bir şeyleri açığa çıkaracak sanki. Bazı konularla yüzleşmeniz icap edecek gibi gözüküyor. Belki bazı korkularınız var. Kendi kendinize koymuş olduğunuz tabularınız var. Eril figürlerle, hayatınızdaki eril figürlerle, gizli düşmanlıklarla alakalı gündemleriniz var. Belki de kendi kendinize düşmanlık ediyorsunuz. Bu gerçeklerle yüzleşip aslında... Sağlık açısından, mental açıdan veya hayatınızı bir rütüne sokmak açısından e, yanlış bir yolda olduğunuzu, bazı yüklerinizden arınmanız gerektiğini fark edebilirsiniz. Belki de eril enerjiyle de ilgili bir iyileştirme yaparsanız bu enerjiyi daha pozitif bir hale getirmiş olabilirsiniz gibi gözüküyor. 18 Aralık tarihinde Gizler Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay yaşanacak. E, bu dolunay 6. evinizde meydana geliyor. Özellikle sağlıkla alakalı bir gündem ortaya çıkabilir. Belki bir e, sağlık durumu söz konusuysa bu neticeye kavuşabilir. E, bu konuda nihai bir karar alınabilir. İş hayatınız ve gündelik rutinlerinize dair karar, kararlar alacağınızı da görüyoruz burada. Yani artık hayatınızı belli bir rutine sokmak, belli bir düzene sokmak adına e, bir takım oluşumlar içerisinde bulunacaksınız. Bazı kararlar alacaksınız. Artık kafanızda bazı şeyleri netleştirmeye başlıyorsunuz. Yani sanki hayatınızı artık yavaş yavaş bir düzene sokmaya başlıyorsunuz gibi bir durum söz konusu. 19 Aralık tarihine geldiğimizde 26 derece Oğlak Burcu'nda Venüs Retrosu başlayacak. Venüs'ün Oğlak Burcu transiti bu yıl oldukça uzun sürecek. Ee, ve bunun bir kısmı tabii ki retro pozisyonda devam ediyor olacak. Venüsü burcunuzda ayılamanız özellikle tabii ki sizin enerjinizi yükseltecektir sevgili oğlak burçlarım. Fiziksel olarak kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Daha güzel, daha çekici, daha yakışıklı, daha karizmatik hissedebilirsiniz. İnsanların daha çok dikkatini çekebilirsiniz. Bir şekilde auranızın güçlü olacağı, insanlar üzerinde güvenilir bir imaj çizeceğiniz bir e, süreçten bahsediyoruz. Ee, Venüs retrosu ile beraber özellikle fiziksel imajınıza dair çok belirgin bir değişiklikte bulunmamanız yerinde olacaktır. Çünkü birinci evinizde meydana geliyor bu retro hareket. Yani saçınızı kestirmeniz, radikal bir kararla çok farklı bir renge boyamanız, estetik bir operasyon geçirmeniz gibi süreçler. Çok iyi bir şekilde desteklenmiyor. Ama kendinizde hoşunuza gitmeyen, değiştirmek istediğiniz, uzun zamandır aslında üzerine düşünüp tarttığınız konularda bir takım çalışmalar yapabilirsiniz. Kendi ağuranızı koruyabilmek, kendinizi daha net bir şekilde ifade edebilmek adına hangi eksiklikleri tamamlamanız gerekiyor? Bunlara odaklanabilmek adına da aslında uygun bir süreçte olacağınızı söyleyebilirim. 20 Aralık tarihine geldiğimizde Merkür-Uranüs üçgeni kesinleşecek. Merkür 11 derece Olak Burcu'nda, Uranüs ise 11 derece Boğa Burcu'nda bulunmakta. Merkür-Uranüs etkileşimi aslında sürpriz haberleri, beklemediğimiz, bizi mutlu edecek gelişmeleri tetikliyor. Özellikle sosyal medya veya teknolojik vasıtalar üzerinden bu takım bir takım haberlere ulaşabileceğimizi de gösteriyor. Burada burcuna baktığımız zaman sizin haritanızın beşinci özellikle aşk hayatınıza dair aşk teklifleri, romantik durumlar, romantik teklifler karşınıza çıkabilir gibi gözüküyor. Veya sizin bilginize, sizin tecrübenize ihtiyaç duyulan sıra dışı bir durum, hiç beklemediğiniz anda gelebilecek bir teklif, bunun yanı sıra çocuklarınızla alakalı gündemler, belki bir ço çoğunuz beklenmedik bir gebelik veya hamilelik haberiyle de karşı karşıya kalabilir. Böyle bir sürprizle karşılaşacağınızı söyleyebilirim. Sizi oldukça mutlu edecek ve bu tarih aralığında özellikle keyiflendirecek gibi gözüküyor. 21 Aralık tarihine geldiğimizde Güneş artık burcunuza yerleşecek. Güneşin burcunuza yerleşimiyle beraber artık göz önündesiniz. O inziva sürecinin sonuna gelmiş bulunmaktasınız. Ve bilhassa Ocak ayında daha çok sizlerden bahsediyor olacağız. Daha çok göz önünde olacaksınız. Ve zaten 2022 senesinde de şanslı burçlardan biri olacaksınız sevgili oğlak burçlarım. 24 Aralık tarihine geldiğimizde Satürn Uranüs karesi artık bu yılın sonuncu kare görünümünü meydana getiriyor. Aslında 2021 senesi boyunca etkili olan bir görünümdü bu kare görünüm. ve Şubat, Haziran ve Aralık aylarında da tam açıyla bu kare görünümü meydana getirdiler. Şimdi Satürn 11 derece kova burcunda, Uranüs ise 11 derece boğa burcunda bulunmakta. 2. ve 5. özellikle Harcamalarınız, lüks için, konfor için yapmış olduğunuz bazı yatırımlar, spekülatif durumlar, aşk hayatındaki hayal kırıklıkları, beklentiye girmiş olduğunuz konularda fazla risk almanızdan ve fazla kendinize güvenmenizden kaynaklı bazı blokajlar ile karşı karşıya kalmış olabilirsiniz 2021 senesi boyunca. 2022 ee, senesinin ilk aylarında da aslında devam ediyor olacak. Bu artık e, Aralık ayının sonu itibariyle bu alanda bir dengeyi tutturmanız gerekiyor. Risk almamanız gerekiyor. Bilhassa maddi konularda gerçekten çok fazla şansınıza, talihinize güvenmemeniz, kumar olarak nitelendirdiğiniz durumlardan göreceksiniz zinhar kaçınmanız gerekiyor açıkçası. Çünkü hem 2022 senesi maddi anlamda ciddi zorlukların olacağı bir sene hem de sizin haritanız potansiyeline baktığımız zaman burada bir kırılma ve gerilim hattının olduğunuz ifade edebilirim. 25 Aralık tarihinde Venüs Plüto kavuşuyor. Yine 25 derece Oğlak Burcu'nda e, biliyorsunuz 11 Aralık tarihinde yine kavuşmuşlardı ve retro pozisyonuyla beraber tekrar 2 hafta sonra kavuşumda olacaklar. Demek ki 11 Aralık tarihinde başlayan o gündeminize gelen konu her neyse. Bununla alakalı artık adımları atım, atmanız gerekecek, bununla alakalı artık eksik hususları tamamlamanız gerekecek gibi e, gözüküyor açıkçası. E, yani 2 haftalık bir döngünün sonuna gelindiğini ifade ediyor bu kavuşum. 28 Aralık'ta artık ayın sonuna ve yılın sonuna doğru ilerlerken Jüpiter kova burcundaki transitini tamamlayıp balık burcuna geçecek. Jüpiter'in balık burcu geçişiyle beraber önümüzdeki bir yıl boyunca güzel haberler alacağınız, yakın çevreniz tarafından destekleneceğiniz, belki çevrenizin genişleyeceği güzel fırsatlar ile karşı karşıya kalacağınız bir yıl sizi bekliyor olacak sevgili oğlak burçlarım. Belki kardeşlerinizin veya sık görüştüğünüz insanların hayatında da güzel gelişmeler tezahür edebilir gibi gözüküyor. Zaten yıllık yorumlarda bahsetmiştim. 2022 senesinde bu alanda müjdeli haberler kapınızda gibi gözüküyor sevgili oğlak burçlarım. Evet Aralık ayına dair anlatmak istediklerim bu şekilde. Umarım keyifli, huzurlu, sağlıklı bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için instagram, opikusastroloji hesabı veya evrenselkadimbilgiyatçiyi.com adresini kullanabilirsiniz. Şimdiden mutlu seneleriniz olsun. Hoşçakalın.